Ses. akıyor. Kamera akıyor. Erdemcin Torbalı'da bamya üreticiliği yapan bir çiftçi. Tezgahta kilosu 25 liraya kadar çıkan bamya üreticinin yüzünü güldürüyor gibi görünse de girdi ve mazot fiyatları, artan gübre fiyatları bütün çiftçiler gibi Erdemcin'i de mutlu etmiyor. Bamya artık tarihe gerçekten de altın değerinde diye geçmeye başladı. Bamya üretimi azaldığından dolayı. Gerçekten bamya kazandırıyor mu? Bamya kimleri kazandırıyor onu da bilemiyorum. Ben şöyle söyleyeyim kazandırmıyor dersem yalan olur. Kazandırıyordu dersem o da yalan olur. Ama tatmin ediyor mu diye siz beni burada 15 tekrar ben bamya ektim bu sene sorarsanız tatmin etmiyor. Yani bu ben tabii ki kendimi toplamıyorum işçiyle e, yapıyorum. Kendi toplarsan 4-5 kişiyi bir aile işletmesi olarak yapılırsa o zaman para kazanabileceğini düşünüyorum. Bir ikincisi şunu söylemek istiyorum. Yani buradaki alımdan e, teziyatkalardaki satış aradaki çok fark var. Yani bunları kim kazanıyor onu çok merak ediyorum. Ben kazanmıyorum. Aracı gelip toptan benim evim burada tarlamda alan kişi kazanmıyor. Onun kazandığını biliyorum. Ama diyorum ya Bayram esnasında e, 8 lira ıspanak verdik. 25 lira tezgahta. Ben bunu açık konuşayım artık. Kimler bilmiyorum rahatsız olur bu sözümden. Ben 8 lira ıspanak verdim. 25 lira tezgahtaydı. Yani bu aradaki fark nerede? Kimler kazanıyor? Ki onu bilemiyorum. Domates yetiştirmek zor mu? Toplamak, büyütmek. Çok zor. Çok zor. Yani ben e, sadece yardımcı oluyorum. Şu anki ellerimi göstersem yani o kadar. Yani eldiven iki kat eldiven giyiliyor. Koli bantlarıyla sarılıyor. Yani korumak zorundasınız. Kaşıntısı ayrı, kokusu ayrı. Yani toplaması gerçekten çok zor. Aslında tezgahtaki fiyatına baktığınızda gerçekten altın değerinde. Yani altın değerinde çok çok altın değerinde. Yani gerçekten de yani şu an ben şöyle söyleyeyim bir üretici olarak tezgahtaki satışını ben e, ilgilendirmez diyeyim beni. Kaça satılırsa satılsın. Ben bir üretici olarak 15 liradan aşağıya düşmediği zaman kazanırım. Herkes kazanır. Sadece ben değil yani. Bamya eken 15 liradan aşağıya düşmediği takdirde kazanır. Peki bu bamyanın cinsi var mı sanki böyle cins olarak tabii farklı gibi, küçük boyda? Taniye olarak olanlar beyaz oluyor. Ee, bu bizim bamya Urla bamyası. Ee, bir de Bornava bamyası olarak, kınalı bamya olarak geçiyor. Bu kınalı bamya. Yani Urla kınalı bamya ince. Ama çiftçilik zor değil mi? Çiftçilik tabii ki zor yani. Her konuda zor. Ee, dediğim gibi zaten genç nüfus yok. Ben köyün en genç nüfusu diyebilirim. 54 yaşındayım. Yani çiftçisi olarak kendime. Abi benim çocuklarım var 3 tane. Onlar da çiftçilik yapıyorlar. Yanımdalar. Hayvancılık yapıyoruz aynı zamanda. Ama işte baba besli, ata besli bırakamıyoruz. İmkanım olsa bırakırım. Ama niye desteklenmiyor? Çiftçilik onu da bir şey diyemeyeceğim. Şimdi artık ben siz beni bırakmayın sözü. <gülüyor> ben çünkü girersem konulara değişik yerlere girecek şimdi. Gerçi işim siyasetle değil ama e, şunu da söylemek istiyorum ama. Yani içimde kalmasın hiçbir şekilde. E, bazı şeyler sayın Cumhurbaşkanımızın haberi yok. Bilgisi yok. Onu saygı duyuyorum. Fakat Tarım Bakanı yani gelen giden aratıyor. Şu an beni derseniz ki Bamyan'ın dışında Konuyu giriyoruz ama Türkiye'de, e, kamuda, resmi kurumlarda bir şikayetiniz bir yani burada bir e, soru sormuş olsanız ben derim ki Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanı olacak olan kişi bu traktörü sürmesini bilecek, bu tarlayı sürmesini bilecek, hayvanı yemlemesini bilecek. Üniversitede okuyup da Tarım Bakanı olunmaz. Benim görüşüm.